31 Ağustos 2020, Antalya, Alanya, Yeşilöz'deyiz. Demirtaş. Şey, özür dilerim, Demirtaş'tayız. Yanımızda Mustafa Karagöz. Burada 11 dekar avokadalarımızda rekor gelişim, aynı zamanda da rekor gübre, yaprak gübresi. Ürünümüzü kullandık. Mustafa abi neler oldu burada? Bu fidanlar kaç aylık, ne zaman Oo. dikildi? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ben gördük. Başımıza. Biz de ağladığınız için teşekkür ederiz. Size sağ olun. Ee, Bu Nisan ortalarında. 2020, 2020 evet. Nisan'da. Şu anda 4 aylık bir fidanımız. Cins olarak neydi? Genellikle aldık. Fuarte aldık. Fuarte. E, Zultano var. Zultano, Fuarte. Burs var. Şu andaki gördüğümüz Fuarte. Bunlar 4 aylık. Evet. Şöyle aylık. bir yakından gösterelim yaprak kalitesini. Anlatalım biz. Şimdi biz bunu dikerken e, Sekor gelişimi, gelişimi kullandık. Diğer çeşitli tabi bunların yanında diğer mikro elementli gübrelerimiz de kullanıyoruz. Besleme gübrelerimiz de. Evet, üstten de sonra rekor gübre. Hı hı. iki defa uygulamasını yaprak yaptık. Yaprak gübresi. Yani önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız. Ve dört aylık bir e, dikimin sonundaki gelişme ortada. Hı hı. Peki e, mesela şimdi havalar sıcak. Bitki canlılığı konusunda, yaprak kalitesi konusunda, sürgünlerin canlılığı, kalitesi. Ne söyleyebiliriz? Şu anda gayet, canlı, gayet canlı duruyor. Parlak zaten Parlak. şey olarak. E, yapraklarından da belli zaten. Arkadaşlar böyle. Burası toplam kaç dönümdü? alan olarak? 11-12 e, dönüm civarında. 12 dönüm. Burası e. eskiden portakal narinciye bahçesi. Narinciye bahçesi Şöyle duruyor. kısmi bir kalmış orada. E, Onlar da ileriki günlerde. Şöyle var. gidelim mi? Tabii gidelim buyurun. E, Mustafa abi ileriye doğru da. Böyle gelin. Bunlardan da gösterelim. Şu an sulama da yapıyoruz. Evet. Bugün. Ara sulamalarında veriyoruz. Yapıyoruz. Şimdi bunlar gelişimi gayet iyi. Dikim aralığı kaça kaçtı buranın? Tam şey yoktu 6'ya 6'ya 6 6'ya 7'yi şeklinde. Değişiyor ee, ve balık sırtı yaptık. Burası taban bir yer olduğu için. Taban olduğu için şuradaki şeyden yaratmaması için. Hı. Yüksek ekimi yaptık. Doğru bir uygulama. Şöyle gidelim. Ya i̇lerisinde de artık sistemeye büyüdüğü zaman geçeriz. Şimdi e, bölgemizde malum Antalya bölgesi e, Tamamında neredeyse avokado hı hı. E, yetiştirilmeye başlandı. Hı hı. Yeni bahçeler kuruluyor. Rekor gelişimin burada ya da yaprak gübresinin avokado ile ilgili avantajları nedir? Ne sağlıyor? Net söyleyebileceğiniz ne vardır? Şimdi yapraklar gelişimi çok güzel. Hı hı. Boy atması güzel. Gövdenin kalınlığı Şöyle güzel. Şöyle gösterelim mi bir gövdeyi? Gövdenin yani alt bu, kısımları, gövde. Bu, Bunların filizleri alınacak daha da alınmadı. Sıcağın yüktesini bekliyoruz. Yani 4 ay, Nisan e. ayında dikimi yapılan evet. bir Bu sıcaklığa gidince şu alttaki filizler alınacak. Gövdenin gelişimi belli. gelişim belli. E, Zaten e, topraktan da uyguladığımız için hı -hı. çapan atışı da güzel. Evet. E, üstten uyguladığımız için de gelişimi Şimdi, güzel. Şimdi e, rekor gelişim ve rekor gübrenin e, farklı özellikleri var. Rekor gelişim toprakla ilgili. Evet. Toprağın çözülmesi, e, avokado böyle tavlı. Evet. İyi bir... Bir Geçirimli şey. bir toprak olursa biraz daha iyi oluyor. Şimdi bu Kök ağır bir toprak olduğu için, tamam i̇şte toprak olduğu için çok ağır bir toprak e, uyguladık ve e, bir yılı tamamlayınca tekrar uygulama yapacağım. Hı hı. Biraz daha geniş yapacağım. Tabii bu uygulamalarda atsın diye. Şu attı attınız biz. Evet. Biz e, şöyle attınız şurası. Biraz daha geniş. Evet. Ağaç büyüdükçe. Onu da seni yeni sanayilerde nasip olacak. Şu birikten daha gösterelim mi? Bahçeyi de çeke çeke gidelim. En azından tamamında görmüş olalım. Şurada da. Şimdi buradaki fidan. Şimdi bu, bu frizlerin de kalması. Şimdi güneşten Hı -hı. biraz daha etkilenmeye, azam evet. için. Bu e, Eylül 15 gibi onların alttaki frizler de alıp daha da gürleşecek. Daha inşallah. da gürleşecek. Hı -hı. Ee, Dördüncü yaşında. Hı -hı. Şöyle gidelim. Bir tane daha gösterelim. Aylık. Evet. Dört aylık. Özür dilerim. Dediğiniz gibi. Şimdi e, baktığımızda Bitkinin yaprak rengi, koyuluğu, şu gövde şöyle görülüyor. Gövde kalınlığı. kalınlığından belli. Şöyle. Bunun zaten diklerken Nisan, fotoğraflarımız da var. Aha. Ondaki incelik, onları da, de onları de da ekleriz tamam. videomuza. Şöyle Gayet şurada güzel, bitirelim yani isterseniz. <gülüyor> şöyle görüldüğü gibi <gülüyor> hala sürgün devam ediyor. İşte bu alttakiler aynı şekilde. Şöyle buradan da gösterelim. Her noktada aynı olduğu. Şeyin gövde kalınlığı evet. orada görülüyor. Yani şunlar hepsi gidecek filizler. Yani Onlar -90 alınacak. 90 santim altınlar alınacak. Burada bitirelim. Böyle kalalım. Siz daha önce rekor gelişimi... Muz seranızda da Hepsine kullandınız, diğer e, yayladaki ceviz evet, bahçeleriniz evet. var, Elma'da, armut, bahçe elma. Ee, onlarda neler gördünüz? Onlarda da aynı şekilde, verimde de bir artış oldu. Hı hı. Tabi onlar verime geçtiği için hem üstten hı. uyguladık onları hem topraktan uyguladık. Gayet gelişimi güzel, iç doldurması iyi, hı hı. E, tadı aroması güzel, ağaçın yaprakları gelişimi güzel olunca zaten meyve ister istemez kaliteli Şimdi soracağım Mustafa abi, rekor gübre yaprak gübresi e, ciddi anlamda bitkinin stresini hı hı. alan hı hı. bir ürün. Şu bitkilerde, bu fidanlarda bu sene bir stres gördük mü? Sıcak, soğuk, rüzgar. Diğer komşularda, arkadaşlar da gördüğümüz aynı dikim ve aynı şeylere baktığım zaman biz daha farklı olduğunu Hı -hı. görüyorum. Demek ki stresi falan azaltıyor. İşte şimdi... E... Yani ben iki sefer uygulama yaptım üstten. İki bir sefer. Bir daha yapacağım. Ondan sonra bu yılı bitireceğim. Şimdi tabandan verdiğimiz de topraktan, toprağı düzenleyerek bitkinin beslenmesi. Tabi. Yapraktan verdiğimiz rekor gübre, yaprak gübresi işte hem stresi alma, bitkinin stomalarını çalıştırıp, Gelişimine devam evet. etmesi, üzerine aldığı stresi de atması. Evet. Aynı zamanda susuzluk stresi varsa onu da alıyorsunuz. Aynı, aynı şekilde. Ağır bir toprakta. Şimdi yani bu toprağımız <gülüyor> biraz ağır. Diğer e, gayrak topraklar gibi değil. Hı -hı. Su geçirgenliği biraz daha az oluyor. Onun için bunu daha çok geniş olarak verdiğimiz zaman bunun Hı -hı. daha iyi çapak atacağını ve suyu bu geçirgen olacağına ilk, inanıyorum. Bu sene ilk yılımız inşallah. Bir dahaki sene nasip olursa Nisan tekrar uygulama yaparız o zaman sizleri de davet ederiz bakarsınız tavsiye ediyor musunuz herkese rekor gelişimi herkese rekor e, gübreyi şimdi burası tam merkez olduğu için geçen gelen görüyoruz zaten evet kendini ektiği zamandaki avokadayı ve biz ikini zaman Hı. ne veriyorsun diye soruyorlar ne veriyorsun diye soruyorlar ee, önce telefon geldi bizim bahçede de bir görümsüz sizinki gibi değil diyor Anladım. şimdi oraya bir bakacağım nasip olursa biz onları aynı tavsiye ediyoruz tavsiye buradan. Tavsiye edeceğiz. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bahçenizi Geldiğim bize için. gezdirdiniz. Çok sağ olun. Buradan e, bütün avokado üreticilerine rekor gelişim, yaprak gübremiz bir rekor bir gübreyi, tavsiye ediyoruz. tavsiye ediyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hı -hı. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olun.